Bilmiyorum zaten babam gençlikte ölmüş, 30-40 yaşlarında ölmüş. O zamanlar zamandan beri işte uğraşıyordum. Goyunumuz e, vardı, geçimiz vardı, onunla bununla uğraştık. E, sonra e, bu hale geldik de daha Türkçe'seyi. <gülüyor> Badın Nali misin doğma büyümeye? Badın Nali Dedemiz Arabistan'dan gelmiş. E, tabii dedemiz bilmiyor, evimiz bile dedemiz de bilmiyor, Babam da bilmiyor. Beraber, böyle, böyümüşüm, Ne işler yaptınız çocukluğunda, ailenin yanında neler yaptın Kemal amcam? Ee, çocukluğumda 7 ye, yaşında boyun, boyun başına geçtim. Ee, ondan sonra askere gittik tabii. Ondan sonra geldik. Nerede yaptın askerliğini? Ankara'da yaptım, Ankara'da, Polat'ta yaptım. İki sene de, yap, de yaptım. De yaptım. Ee, geldik ondan sonra koyunu sattık. Tabii yanımız kaldık. Ağam vardı, uğraşmadık. O da öldü kaldı. Ondan sonra tatil kez bağ, bağıyla uğraşıyoruz gari bağıyla. 50-60 gönül bağım vardı. Yarısını sattık, yarsını kalıyoruz. Ya uğraşıyoruz hala bağıyla uğraşıyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Bazenler de... Meslek olarak önceden neler yapılırdı? Bağ mı vardı? Bamyaya var. Ha hayır, bağ oldu. Yalnız ekin, boyday arpa, bucak mı or. Ondan sonra bilet verdik ondan sonra Ela 60'larında bağ başladı galiba. Millet köyü geçiştirdi, bağ başladı. Daha türlü baş bağdan başka bir şey yapmıyor. Şimdi bamyaya başladık biz. Bamyaya, bamayla uğraşıyoruz. Şimdi barar mı kuruldu? İki sene'den beri Bağru'yu kurdum Aysa'n beri. E babaya yapıyordiler. Babaya da iyi geçiyor, 70-80 liraya falan yapıyorkiler olsun. Onlar ulaşıyor, başka ulaşacağımız bir şey yok. Oran kız vardı, evi denize gittiler. Torunlar var, evi denizde. Bayramdan bayrama geliyorlar işte oğlan kız. <gülüyor> Dede nasılsın, baba nasılsın deyip gidiyorlar. Başka çağrımız yok. Böyle, böyle işte yaşayıp gidiyorlar, Allah'ım. Sonra hükümetim de çok zengin oldu. <gülüyor> kabada salıyor da, kabada salıyor. Kömürümüz çok iyi ya, dava böyle kömürimde. Eskiden çok. Aman eskiden bir şey yağımız yoktu. Bir su bardağını bulamazdı eskiden. Su çok bardağımız yoktu. Ee, Böyleden sen geldi. pay paya giderdi o sinekleri. Bile bile bir bardak su, oman bile koca Türkiye'de Yoktuğunda, yoktu değil mi? Böyleydi orası eskiden. E şimdi su bardaklarını atıyoruz. paralar hıldıracağız. Onlara iş mi vermeyiz bardakları. Aralarında içinde ee, neler var ki? Neler neler geldi Türkiye'ye. Çok yaşasın bökeğimiz. Motorlar var şimdi. Onlarla işleniyor evriyatından. Sürdün mü sen de hiç katırlarla? Ne yazar ne diyorsun? 50 sene katırla geçirdim. Öldürdü katırlar beni. Bir de gözümü tepilmedi. <gülüyor> ne diyorsun sen ya? Şimdi motoru nasıl şey söylüyorsun? Motoru beğenmedi de taksi alıyorum. Çoluklu çocuk hep taksi geçtiler. Yalnız ben alıyorum taksi. Ben istemiyorum. Benim motorum var. Onları gidip geliyorum Ağır ağır. Yurt da gitmişin Kemal amcam. Gittim. İki sene orada kaldım. Müsusun'da. Almanyasını, İç ve Ciddi. Oralarda neler yaptın? <gülüyor> domuz kestim. <taa> <gülüyor> Tabacana domuz çok vurdum. Bu çana kesedim de aman aman Pursa'yı Pursa'yı dediler. Ben bu çana aldım da yatırdım da aman aman dur dur dur dediler. Pursa şikayetler seni dediler. Nasıl kesiyorsun dediler. Ben eder. Gözünü kapattım yatırdım. Bismillah çektim. domuz kesmesin. Aman aman dur dur dur dediler. Domuza ben. bismillah çektim Çektim ya çektim. Nişe geri. <gülüyor> Ona var vardı. Ağnından vuruyorlar. Hah bir geçti. Kaç yıl durdun yurt dışında? İçine durdum. Ülfün enevi ne zaman aldın? Askere gitmiş miydin? Askere gitmeden aldım kızım. Askere gitmeden. 19-12 yaşında geldik. Boyun giderken gördün. Boyun giderken o beni Ben onu sevdim. Aldın kaçtın mı yoksa? Yo yo aldım kaçmadım da. Düğün ettin değil mi Zülfün enevi? Düğün ettin gitti gitti. Düğün ettin. Babanı Kodra'yı duydum. İşte uğraşırdım. Şimdi neler yapıyorsunuz Kemal amcam? A? Şimdi ne yapıyorsunuz? Battım hala bamya yapıyorsunuz herhalde. İkisine de beri bağlarla uğraşıyoruz. İkisine de beri bağlarımın kurduğu bamyayla uğraşacağız gari. Başka şey, bir şeyimiz yapamayız. Bu ile yaksak, bu ile yapamayacağız. Arpaysa arpa yapamayacağız. Şimdi en kötü ben ya bamya al atla gelir, Bir dönüm bamyamız var. O iti bize. Sonra bir de hükümet mayışık bağlar buydu. Aşağı yukarı. 1 milyar kadar barış alıyor, alabiliyor yani, aşıyor. Nasıl yok. geçiyor zamanınız? İyi geçiniyor musun Zülfü nenemle? Biri bile gülülde uğraşıyoruz. Kıramıyoruz hiç. Kıramıyor musunuz? hiç. Çocuklar da tembe Oğlum, kadınların kıymasını iyi bilin diyor. Ne güzel. Ha. Gidiyor musun sen deyip etiniz Zülfü nenemi? Ne diyorsun ya? Ben, ben, ben, ben olmasa, o olmasa ben bir çay varım, o şey demiyorum yani, hazırlayamıyorum. O işte o bana bakıyor, o, o bana bakıyor, ben, ben, ben, ben ona bakıyorum diken yani öyle geçecek ki. Hazırlıyor musun sen de Zülfü'ne ne mi her şey? Hazırlıyor musun? Yavrum ben... ediyorsun mu evde? İtmemeyim canım diyor. İtmemeyim. <gülüyor> Hacı'ya gittiniz mi Kemal amcam? Ha? Hacı'ya gittiniz gittik, mi? Gittik kızım gittik. Allah kabul etsin. Amin amin. Cümlemize nasip etsin. 92'de gittik. İkiniz gittik. 32 sene 33 gün hâlandırdı Hacı'dan. Orada da bir de orada <Gülüyor> hasta oldu bu ve polis e, doktora görünmüyor. Ben gideceğim diye an, anlamıyorum araba, sonra, sonra anladım ama e, işten geçtik, doktora çıktık. Doktor Onlar da yemek yiyorlar, onlar o adamına hemen yemeğiyle bıraktılar, ona, çarası baktılar. Ne iyi adamlar onlar Ne güzel, görmüş, getirmişler. Çok güzel, güzel adamlar, da. öyle bir adamlar ki ya. Hele o iş verilen adamı, o, bambaşka bir adam. Yani Müslümanlık da oraya yok, söyleyemem. Dine ayrı gibi çok mütebler çok iyi ay adamı. Çok sağ ol, ağzına sağlık Kemal amcacam. Uzun ömür versin. Beni taksiye bindirdiler ne daha, daha da, götürler getirdiler beni. Beş grup para mı almazlardı? Tab böyle insanları. Kudube adamlar beni sandalye verdi. O, o Kemal Bey Kemal Bey di kesmiş geçmezlerler. Tab böyledi o adamı. Çok deler ıı, neler geldi, geç neler geçti. Aklıma gelip durma, güzel kızım benim. 14'ünde e, gelin oldum, bu etkere gitti. Benim de be bebeğim oldu. O da 2-3 ay, ay durmadan öldü. Ha, Oradan bu izine geldi, çocuk yok. Bir de ona tasalandık, ikimiz bir tasalandık. Eşeğim vardı, bana darı olmaya giderdim, düvende. Düvende, düvende süredik. Düvencü olarak ben ben her yol geldim ben de bir hastayım bir hastayım Anam, anasından korktumdan hastayınıldım geldim bir eve hey oldum geldim geldim eve yattım yattım beni evli evlerde gezelledi ya doktor mudu neydi bilmiyorum kızcağdım yalan söylemeyin beni bir hak mı attıdın işledin bu ana bu ana olan düvencü diyorlar ben de burada evde yatıyorum gay. Yatak anana, yerde mi yattım, gövdem mi yattım, bilmiyorum, bunlara düveyni koymuşlar, gelmişler. E sen oldun ya, hastayın mı böyle, böyle, böyle, böyle, böyle, böyle, aygın geçecek kadın kızım, güzel kızım. Çok küçük yaşta evlenmişsin, Sütliye teyzem. Nasıl oldu, düğününü anlat bize, nasıl oldu düğünün? <gülüyor> <gülüyor> Düğünümde oldu kızım, beke oldu. Düğünümden, düğün oğlum o zaman, çekiyesine kadar duran durumu kızım, geç aklımdan yavrucuğum şey yapmışlar dedin ya nasıl ha. gelinliğin onu anlatsana. böyle boncukta idellerdi fular boncuk boncuk böyle bu o boncukları da şöyle tavuk gılaklerini takaladık Horaz'ın gılakleri kızım şimdi o yok kayı şey aldık aldılar bana bir neyse ötebeği aldılar neyse teydik onunla gelin olduk nih bu yok eveli yokdu kızım göz arkadan hiç altın otur bile 30 30 koyun satmışla, 30 koyunun bir beşi birlik bulmuşla, beşi birlik. Yani tamam bir beşi birlik. Anamı rahmatlık etti gene de dediymiş, yavuz Bu anan kız duymasın demiş kız duymadan 48 ennek idivring bunadı dediymiş. 48 ennek gitti gittiler çağırdım, onu da ben varınca elimden aldılar. Ben onu benim on. Atla gelin gelmiş. Ha. Ha. Atla gelin gelmiş şey. Nasıl atla demek? Atla gelmedin mi sen? Atla gelmemeyin. Atla geldim. Atla geldim de e, yavaş yavaş iki kişi biri bir yandan biri bir yandan şey ittiler. Çektiler geldiler. İzinlemeye gittik. Güdük Selim deydik. Güdük Selim'in eşeği vardı. Bir eşek bu bir eşek bizim izinlemeye gittik. çalı izinlemeye gittik. Oradan geldik geldik. Düğünümüz oldu kızım. Böyle böyle. Bir adet varmış atın e... Nesini ne atmışlar? Bir hikaye anlattıydın <gülüyor> ya. Gemini, atın gemini. Benim elime gemi dediler. At bakalım bunu. Ben ne atacağım bunu? Gözüm kapalı ne bileyim ben. Bir attım, onda bu kapmur Ben bilmiyorum. Niye böyle böyle özel kızım bilmiyorum. Adet, <gülüyor> bilmiyorum. adet öyleymiş değil mi? Ekmez Bir de geldim. bir baman, bir ekmeze soktu dediler. Ben de böyle bir soktum. Onu da çocuk verdiler elime. O çocuğun da... Elini öptüm mü? O beni öptü? Geç aklımdan. ona ben bir yağlık bir beş kuruş para, beş kuruş paralı çok o zaman. Evet. Çok. Şimdi beş kuruşu çocuklamaz. Böyle böyle her gün geçirdik ay kadın kızım. Askere gitmiş, iki yıl askerlik yapmış. Sen neredeydin o zaman? Ben de, Kayın de anasındaydım, gayından mı yanındaydım. Da bir çocuğumuz vardı, on gençlerdeydi. On gençlerdeyken doğdu. Babamı rahmatlıktım, onun yadıkarının adını dedi, babasının Yadıkeri olsun dedi. E, her yerde sırtımla, bakan yok, koyan yok birkaç sırtımla, ekin baltağla çok e, işlemeyince, e, kardeşim vardı, düğününü çürüpürdü, destemizi çekebirdi, onu para isterse para yok, buğday satardık da, İki ölçak buğday satardık, sekiz kaybederdi o iki ölçak buğday. onu ona yolladık. Ağama rahmat, Allah razı olsun. Zülü gelin, ey, Kemal Paris'te yok, buğday satalım mı? E, satalım ağa dedim ben de. Satardı, iki ölçak buğday satadık. Onuna yolladık. E, ben izine gelcen diyordum. Zülü gelin, ey, Kemal izine gelcen diyor. Geti bakalım iki ölçak buğday. Buğdayımız, arpamız, burçağımız çok. Emme üzüm değilsen, yalan söylemeyin, yok. O zaman buğday, arpa yapılıyormuş. Haa, yani, arpa, buğdayımız çok. Bırçağımız da var, bırçakta bir süt öküzümüz var. Kocagari öküz güderdi. Ben de onları işledim, onları işledim. Alamı rahmatlık, çürüvlüdü kardeş olacak. Çürüvlüdü. Çür, çür, çür, çür, çür, çür, çür, çür. e böyle böyle, böyle böyle, böyle. aygun getirdi Niye geçirmişsin o zaman kayınvalide? Haa, belki iyiydi, iyiydi. Yalan söylemeyin, Allah yaka, iyiydi. On beş gitti. On beş gitti, iki Hı. sene. Bak o bana gayrıcılgeli nereye gidelim, Çocuğu, çocuğa, çocukluğu ben bir yana gidemezdim. Sen gitme, e, çocuk da destek çekerken sırtımda. Sırtımda ısıracak mı aldı, ne oldu bilmiyorsun. Üstesi gün bir çığmak buldu çocuk. Doktora gidecek para mı var? Neyle gideceksin doktora? Böyle böyle ay gün geçecek, şimdi gideceğiz. Şimdi kaç tane çocuğum var Sağol? Allah'a ikisinin bir oğlumla bir kızıma. Şükür bir oğlumla bir kızım var, biri Gözalkoy'da duruyor, biri daha denizde duruyor, iki çocuğum var. Hı. Geliyorlar mı yanınıza? Gelmezler yani? mi, bayramda, düğünde, Yarın bir gün gelirler yine. Geliyorlar, Allah seni hatırlatıyor. da var. Var, torunlarım da var. E, torunlarım da var. E, üç, dört de torunum var, dört, beş de torunum var. var. torunum da var. Torunun torunu da var ta. Ne güzel ne güzel. Aa vah vah Allah razı. Nasıl radios. geçiyor zamanımız burada? Özülfe nasıl geçiyor Kemal amcamla? Ne lazım? Eyiz kızcağım bekeyiz. Bekeyiz yavru diyorum. Eydi, indi kötü disem Allah yaka. Eyiz kızcağım bekeyiz. Kız bayramda gitti de yarın da bugün geli, de yine geliyi bura. Gelibiri de evlerimizi çile süpürüplü neyse yemeğimi yapıp vurup bola buma ne varsa geli. Oğlancım da geliyor, bir iş oldu mu oğlancım da geliyor, bin şükür. Allah'a yarabbim iyiyiz, çok şükür, bekleyiyiz. Şimdi bu yarabbim, bu Rabbıma ya Resulallah, bu günümüze ta öyle. Nerede böyle su mu var? Suyu da çuğla diydik, çuğladan getirdik. E eski yumaya giderdik ora bura, şimdi eski evde yudunu yok makineye katıyor. Bu ellemeyin. Ona bir makina duruyor, içeriden. Ne var indi gıtcağım bu günümüze. Ne var bugünümüze? Yemek yapadık, korogoduk, eşidi. Hindi e buz gibi duruyor hay gıtcağım. Evet, evet, evet. Bekeyiz. Hindi bekeyiz gayrı. Eveli eveli çok dert çektik. Bir bende herkes çok dert çekti. Köyümüz, tayla dert çektik gıtcağım. Yalan söylemeyin. Gece bazı soğuk et, çölde da su Irkendi de seng git, kama yapıyoruz da. İrkendi de seng ceide de. Öyle, öyle,